Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde kanalımızda bir telefon incelemesi yayınlamıştık. Hemen şu yanında görmüş olduğunuz TCL 10 Plus'ın incelemesiyle karşınızdaydık. Bu incelemeyi yayınladıktan sonra bize özelden ve YouTube kanalımızdan pek çok soru geldi. Bu sorulardan en çok öne çıkanı... Abi bu telefon alınır mı? Alırsam pişman olur muyum gibi sorular yönelttiniz. Biz de dedik ki bir tane daha video çekelim. Hani gelen bütün sorulara genel bir cevap vermiş olalım istedik. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu size belirtmek istiyorum. Bu telefonun fiyatı 3300 Türk lirası. Genel itibariyle şu anda ülkemizde 3000 liralara ya da 4000 liralara satılan telefonlara baktığımız zaman böyle kavisli ekran bulmak zor. Yani dışarıdan baktığımız zaman TCL 10 Plus gerçekten göze çok hoş gelen bir tasarıma sahip. Dolayısıyla burada sizi cezbeden ilk şey telefonu şöyle göstereyim. Ekranı oluyor. Bu ekran arkadaşlar 1080x2340 piksel çözünürlüğünde 6.47 inçlik bir ekran. Amoled bir ekrandan bahsediyoruz. Zaten kavisli olmasından amoled olduğunu anlayabiliyorsunuz. Amoled demek ne demek arkadaşlar? Parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirebiliyor olmamız anlamını taşıyor. Telefonun arkasına baktığımızda herhangi bir parmak izi okuyucusu yok. Yan taraflara baktığımızda yok. Niye? Çünkü parmak izi okuyucusu telefonun ekranın altına gizlenmiş durumda. Benim TCL 10 Plus'ta hoşuma giden bir özellik var arkadaşlar. Bu da Next Vision özelliği. Diğer telefonlarda bu özellik yok. Hemen baştan belirteyim. Şunu sizlere dipnot olarak hatırlatmak istiyorum. TCL normalde panel üreten bir şirket. Dolayısıyla burada ekran tarafında gerçekten çok güzel işleri var. Ki bu telefondaki işler de bunlardan bir tanesi. Biraz şöyle yaklaşabilirseniz güzel abi hemen göstermek istiyorum arkadaşlara canlı bir şekilde. Bakın arkadaşlar Next Vision teknolojisiyle ekran nasıl renk Bunu açtığınız anda görüntüleri daha net, daha canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. En alt kısımda mesela burada okuma modu var. Bu okuma modu dediği e-kitap okumak için geliştirilmiş bir mod. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi ekran soluklaştı. Burada bu mod aktif hale getirildiğinde e-kitapları, Gözünüzü yormadan rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bunu deaktif ettiğinizde de görüldüğü gibi yine telefon normal ekran seyrine dönüyor. Burada görsel iyileştirme var. Mesela bunu kapatalım. Görsel iyileştirmeyi kapattığımızda şu gördüğünüz resim soluklaştı arkadaşlar. Görsel iyileştirmeyi açtığımızda ise bakın fark edilebilir bir denge geliyor resme. Şöyle kapatıyorum. Bakın açtığımda direkt olarak fark edilebilir bir değişme yaşıyoruz. Bu sadece hani görselde değil, çektiğiniz fotoğraflarda ya da işte oyun oynarken ki karşınıza çıkan görüntüde, film izlerken karşınıza çıkan görüntüde her türlü kendini o ortama göre değiştirebiliyor görüntü ve size en net görüntüyü seçmenizi sağlıyor. Gerçekten Next Vision benim çok hoşuma giden bir teknoloji ki TCL'in ekran tarafında ne kadar iyi işler yaptığını bildiğimiz için pek de şaşırtmadı bizi açıkçası. O yüzden hani... Bu telefonun ekran tarafında ne gibi artıları vardı diye soracak olursanız bunu en büyük artısı olarak sizlere söyleyebiliriz next Vision teknolojisi. Telefonu ilk açtığınızda zaten ilk kurulum yaparken karşınıza Nextvision Vision ekranı çıkıyor ve burada size belirli ayarları yapıp yapmamanızı soruyor. Dilediğiniz gibi burada hani gözünüzün nasıl algılamasını istiyorsanız orada ayarları ...değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıyetten telefonun menüsünde de Next Vision yine bulunuyor. Buradan girip kapatıp açabiliyorsunuz. Atıyorum işte okuma moduna gireceksiniz. Telefonunuzda e-kitap okuyacaksınız diyelim. Hemen Next Vision'a girip okuma moduna alıyorsunuz telefonunuzu. Ve rahat bir şekilde kitabınızı okuyabiliyorsunuz. Ayrıyetten şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum sizlere. Yine TCL telefonlarında alışık olduğumuz bir özellik ne? Akıllı anahtar. Görüyorsunuz yan tarafta power ve ses açıp kapatma tuşu var. Fakat şurada bir tane daha fazladan tuşumuz bulunuyor. Bu ne arkadaşlar? Akıllı anahtar. Menüde görüyorsunuz akıllı anahtar tuşumuz var. Buradan akıllı anahtara ben istediğim şeyi ne yapabiliyorum? Atayabiliyorum. Bu sayede hızlı bir şekilde menüler arasında geçiş yapabiliyorum. Örneğin buradaki Next Vision'daki tonlama... Ayarını da yapabilirim. Ve böylece hızlı bir şekilde telefonumu ne yapabilirim? Sadece şu tuşa basarak okuma moduna alıp çıkartabilirim. Bu tamamen sizin özelleştirmenize kalmış durumda. Atıyorum bu akıllı anahtarı kameraya açmak için de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış durumda arkadaşlar. Örneğin şu anda hemen kameraya ayarlayayım ben bunu. Kamerayı ayarladığım zaman hemen akıllı anahtara basıyorum. Hop telefonum kameraya geçiş yaptı. Bu kadar basit. Evet kamera demişken kamera özelliklerinden devam edelim arkadaşlar. Malum günümüzde kullanıcılar için en önemli kriterlerinin başında kamera da geliyor. TCL bu modelinde dörtlü bir ana kamera modülüne yer vermiş. Telefonun arkasında klasik tarzda değil de böyle kendine has bir tarz yakalamış ve şurada gördüğünüz gibi dört tane ana kamerayı yan yana konumlandırmış ve bu kameraların yan taraflarına da birer tane flaş ışığı yerleştirmiş. Burada 48 megapiksellik geniş açılı bir kameramız var arkadaşlar. Buna 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Yani bu telefonla fotoğraf anlamında baktığınız zaman gerek bu arkayı ulaştırdığımız fotoğraflar olsun, gerek böyle aşırı yakın çekimler, makro çekimler olsun, gerekse de geniş açılı çekimler olsun hepsini gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz bu telefonda bazı fotoğraflar çektik. Dilerseniz şimdi sizleri bunlarla baş başa bırakalım ve TCL 10 Plus'ın kamera performansını da sizlere bir kez daha göstermiş olalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ana kameralara çektiğimiz fotoğraflar gayet tatmin edici diyebiliriz. Özellikle 3000 Türk Lirası seviyesine aldığımız telefonlarda bu kamera performansını yakalamamız zaman zaman zor olabiliyor. Fakat TCL 10 Plus'ta gördüğünüz gibi ana kamera tarafında hiçbir sıkıntı yok. Yani gönül rahatlığıyla çaycı çaylı fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu da gerçekten günümüzdeki Sosyal medyayı kullanım oranını düşündüğümüzde çok önemli. Çünkü insanlar ne yapıyor? Fotoğraf çekiyor, sosyal medya atıyor, fotoğraf çekiyor, paylaşımda bulunuyor. Dolayısıyla iyi fotoğraf çeken bir telefon almak herkesin en önemli kriterlerinden bir tanesi. Bir de ön kameraya bakalım. Ön tarafta arkadaşlar 16 megapiksellik bir selfie kameramız var. Hemen şöyle ben ön kamerayı açmak istiyorum. Şöyle kendimi döndüreyim. Evet gördüğünüz gibi ön kamerayı açtım. Gayet Işık düşük olmasına rağmen net bir şekilde çekiyor. Şöyle hatta aşağı yukarı yaptığımda bile netliği yakalayabiliyor arkadaşlar ve kaybetmiyor. Yani ön kameranın da selfie tarafında gayet başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir selfie fotoğrafı da çekmiş olalım. Genel itibariyle baktığımızda kısaca toparlamamız gerekirse en azından kamera tarafında TCL 10 Plus'ın tamamen beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer ben bu telefonu dış görünüşü ve kamerası için almak istiyorum diyorsanız gerçekten iyi bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Yani gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz ki 3300 lira seviyelerine kamera ve görüntü tarafında bu kadar iyi bir telefon bulmanız da gerçekten kolay değil. Gelelim arkadaşlar telefonumuzdaki önemli kriterlerinden bir diğerine. Telefonun kutusuna baktığımız zaman burada... Bir işaret var. Görüldüğü üzere bluetooth işareti ve 4 tane kulaklık burada gösterilmiş. Bu ne anlama geliyor? Diyor ki cihaz aynı anda 4 bluetooth cihazına birden bağlanabiliyor. Şimdi bunda ne var diyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat baktığımız zaman halihazırda hazırda pek çok cihazda bu özellik bulunmuyor. Kimse kutusuna kalkıp da ben şu kadar cihaza bu kadar cihaza bağlanabiliyorum yazmıyor. Fakat genel itibariyle orta segmentteki cihazlar... 2 ya da 3 bluetooth cihazına bağlanabiliyor. Nedir? Mesela size atıyorum akıllı bileklik vardır, bir de akıllı kulaklık vardır, kablosuz kulaklık vardır. Bunları bağlayabiliyorsunuz. Fakat 3. bir cihaz işin içine girdiğinde ya da 4. bir cihaz işin içine girdiğinde şartlar tamamen değişiyor ve bağlantıda sıkıntılar yaşıyorsunuz. TCL 10 Plus'ta ise 4 cihaza kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan bağlanabiliyorsunuz. Bu benim ne işime yarayacak diye soracak olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen size şöyle belirtelim. Atıyorum bir arkadaş ortamındasınız. Telefonunuzdaki müziği kulaklıklardan dağıtmak istiyor olabilirsiniz. Ne yaparsanız arkadaşlarınızın kulaklıklarına Bluetooth'dan hemen eşleştirirsiniz. Ve dinlediğiniz müziği ya da herhangi bir şeyi direkt arkadaşlarınızın kulaklıklarına gönderebilirsiniz. Bu da gerçekten önemli bir özellik diyebiliriz. TCR bu özelliği arkadaşlar süper Bluetooth olarak isimlendirmiş. Ki dediğimiz gibi bu orta segmentte yer alan pek çok telefonda bulunmuyor. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Bu telefonda arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 665 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga setiyle hali hazırda oynayamadığınız oyun yok diyebiliriz. Yani bu telefona yükleyip de kaldırmayan bir oyun şu anda Google Play Store'da bulunmuyor arkadaşlar. Google Play Store'da bulunan tüm oyunları bu telefona indirip rahatlıkla oynayabilirsiniz. Benim diğer değinmek istediğim konu ise 4500 mAh'lık. Bataryası günümüzde biz 3000 mAh'ı ortalama olarak kabul ediyoruz ki orta segmentteki pek çok modelde de zaten 3000 ile 4000 mAh arasında bataryalarla karşılaşıyoruz. Fakat TCL bu modelinde arkadaşlar 4500 miliamperlik bataryaya yer vermiş. Bu da bir günü çok rahat bir şekilde çıkarmanızı sağlıyor. Yani telefonla siz bir gün boyunca oyunda oynasanız, müzikle dinleseniz, sosyal medyada da gezinseniz rahat rahat bir günü çıkartabiliyorsunuz. Hatta şarjınız ertesi güne bile yetebiliyor. Dolayısıyla TCL'in... Tasarım açısından, kamera açısından, batarya açısından ve performans açısından tatmin edici özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben bu telefonu alırsam beni kaç yıl götürür diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Baktığımız zaman tasarım olarak yenilikçi bir tasarım var burada. Yani eski telefonlar gibi değil. Şimdi orta segmentteki diğer modellere bakıyorsunuz. Düz bir tasarım hatları var. Düz tasarımın yanında kalın çerçeveler vesaire söz konusu. Bunda ise gayet. İnce çerçeveler, ince çerçevelerin yanında kavişli bir ekran ve arka tarafta da yatay olarak konumlandırılmış dörtlü ana kamera ile karşılaşıyoruz. Yani telefonun tasarım açısından gayet güzel ve hoş durduğunu zaten belirttik. Genel görünüm itibariyle de bu telefon sizi yıllarca götürebilir. Burada önemli olan ne? Sizin telefonu ne kadar temiz kullandınız. Bu videoda arkadaşlar TCL 10 Plus alınır mı sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Genel itibariyle sizin de anlayabileceğiniz üzere... Biz bu telefona keyfiliz diyebiliriz. Yani 3300 lira fiyat seviyesine günümüzde Türkiye şartlarında alınabilecek en iyi modellerden biri aslında. Çünkü genel itibariyle baktığınız zaman orta segmentteki modellerin fiyatları 4000 liralarda hatta 4000 liralarının üzerine çıkan modeller de mevcut. Dediğim gibi burada benim önem verdiğim konulardan biri kavisli ekran olmasıydı arkadaşlar. Bu fiyatlara kavisli ekran sunan fazla bir seçenek yok. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.